Merhaba sevgili arkadaşlar, Astrokozmo kanalımızın Gezegenler isimli ikinci oynatma listesine bu videoyla geçiş yapıyoruz. Astrolojiyi öğrenmek isteyen siz değerli takipçilerimizin bu oynatma listesindeki eğitimlerde anlatılan bazı detayları daha kolay anlayabilmesi için Astrolojiye Giriş adlı oynatma listesindeki sıralı eğitimleri izlemesini tavsiye ediyoruz. Sizler için açıklama kısmına eklediğimiz linki tıklayarak bu videolara ulaşabilirsiniz. İkinci oynatma listemizde ayrı ayrı gezegenleri inceleyeceğiz ve gezegenlerin yerleştiği burçlar ve ev konumlarını anlatacağız. Öncelikli olarak güneş sistemindeki gezegenlere giriş yapalım ve grupları hakkında bilgi alalım. Güneş sisteminde gezegenler içsel gezegenler ve dışsal gezegenler olarak ikiye ayrılır. İçsel gezegenler güneş sistemine en yakın olan gezegenlerdir. Dolayısıyla bu gezegenlere kişisel gezegenler de denilmektedir. İçsel gezegenler güneşte dahil olmak üzere Ay, Merkür, Venüs ve Mars'tır. Dışsal gezegenler ise sosyal veya kolektif gezegenlerdir. Bu gezegenlerde Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüto'dur. Bunlardan Jüpiter ve Satürn kişisel ve kolektif özelliklerin ikisini de içinde barındıran gezegenlerdir. Burada yer alan Uranüs, Neptün ve Plüto kolektif yani jenerasyon gezegenleridir. Klasik astrolojide gezegensel gücü bakımından gezegenleri incelediğimizde benefik ve malefik olarak gezegenlerin ikiye ayrıldığını görmekteyiz. İlk grup içerisinde Venüs küçük benefik, Jüpiter büyük benefik olarak şans ve fayda getiren gezegenler olurken küçük malefik Mars ve büyük malefik Satürn ise zarara yol açan gezegenler olur. Bunların dışındaki diğer gezegenler ise nötr olarak kabul edilir. Gezegensel gücü belirleyen gezegenleri ayrıca gece ve gündüz olarak ikiye ayırmaktayız. Bu gruplama Satürn'e kadar olan gezegenler arasında yapılmaktadır. Bu iki grup içerisinde gündüz gezegenleri güneşin, gece gezegenleri ise ayın yönetimindedir. Gündüz gezegenleri haritalarda ufkun üzerinde yerleştiğinde bu gezegenlerin enerjisi daha rahat aktive olur. Ve gece gezegenleri de bir haritada ufkun altında yerleştiğinde enerjilerini daha rahat gösterecektir. İki grupta da yer almayan Merkür için çift karakterli gezegen denilmektedir. Evet, gezegen gruplarını öğrendiğimize göre şimdi gelin sırayla gezegenleri inceleyelim. Ve genel anlamda astrolojide gezegenlerin hangi enerjileri yansıttıklarına bakalım. Güneş bize güçlü, lider, iş bitirici özellikler verirken, diğer taraftan önde olmaktan ve kendini göstermekten hoşlanan bir karakter verir. Ayrıca güneş bizim canımızdır ve atalarımızdan aldığımız genetik özelliklerimizin karakterimize yansımasıdır. Zodyakta turunu bir yılda tamamlayarak bir burçta ortalama 30 gün kalmaktadır. Ay duygularımızı ifade etme şeklimizdir arzu ettiğimiz şeyleri ve motivasyon kaynağımızın ne olduğunu göstermektedir. Ayrıca genel sağlığımız ve doğurganlığımız için ay burcumuz çok önemli olur. Bu yüzden iyi incelenmesi gereken bir yerleşimdir. Zodiac'ta turunu en hızlı tamamlayan gezegen aydır. Ve ortalama 27 günde turunu tamamlarken bir burçta 2,5 gün kalır. Bu yüzden kişilerin duygusal iniş çıkışları çok çabuk değişmektedir. Her türlü yazı, iletişim ve konuşma Merkürle ifade edilir. Bunların dışında yolculuk, mantık ve anlayışı temsil etmektedir. Haritalarımızdaki Merkür aklımızı nasıl kullandığımızı ve iletişimimizi nasıl olduğunu göstermektedir. Merkür zodyaktaki turunu 88 günde tamamlar ve bir burçta ortalama 15 gün kalmaktadır. Venüs sevgi gezegenidir ve haritalarımızda sevgi durumumuzu ve parayı göstermektedir. Bunların dışında haritalarımızdaki Venüs, lüks yaşamımız ve sevdiğimiz konular hakkında bilgi vermektedir. Aynı zamanda partner ve ortaklıklarımızı göstermektedir. Venüs, güneşten en fazla 48 derece uzakta olabilir. Zodyaktaki turunu 266 günde tamamlar, yani ortalama bir burçta 22 gün kadar kalır. Mars bizim eril enerjimizdir ve dünyadan sonra bize en yakın olan gezegendir. Hayatta savaştığımız ve mücadele ettiğimiz konuları göstermektedir. Aynı zamanda irade ve eylem gücümüzdür. Harekete geçebilmeyi ve inisiyatif almayı Mars gezegeni sağlamaktadır. Zodyaktaki turunu 22 ayda tamamlar ve ortalama bir burçta 45 gün kalır. Jüpiter, astrolojide en çok sevilen gezegendir. Şans, bolluk, inanç, yüksek eğitim, ...eğitim, uzak yolculuklar... Ve sezgilerle alakalı söz sahibidir. Haritalardaki Jüpiter kişilerin şanslı olduğu konuları göstermektedir. Ve aldığı açılara göre bulunduğu yeri büyüten ve genişleten bir özelliğe sahiptir. Tabii ki aldığı açılar olumsuz etkiler veriyorsa bunları iyi yönetmek gerekmektedir. Zodyaktaki turunu 12 yılda tamamlar ve bir burçta ortalama 11 ay ile 12 ay arasında kalmaktadır. Büyük malefik olarak Satürn kısıtlayan, engelleyen ve disipline eden bir gezegendir. Tıpkı bir sert öğretmen gibi alınması gereken dersleri ağır sınavlarla kafamıza vura vura öğretir. Tabii ki Satürn sınavlarını doğru verdiğimizde ödülü de bir o kadar büyük ve güzel olacaktır. Zodyaktaki turunu 29 ila 30 yılda tamamlar ve bir burçta ortalama 2 yıl 9 ay kalmaktadır. Değişimler, devrimler ve yenilikleri anlatan gezegen Uranüs'tür. Kişilerin başına olmadık işler, ani olaylar, beklenmeyen şeyler hızlıca gelir ve kişiler daha önce veremediği kararları alabilirler. Uranüs'ün haritalardaki yerleşim ve açılarına bakarak olumlu ya da olumsuz nasıl etkiler alacağımızı anlayabiliriz. Zodyak'taki turunuz 84 yılda tamamlar ve bir burçta ortalama 7 yıl kalır. Neptün hayaller ve sisler gezegenidir yani bilinmeyen ve gizli kalmış şeyleri anlatmaktadır. Aldatmalar, aldanmalar, büyüler, düşünce gücü ve telepati yetenekleri ile alakalıdır. Ayrıca Neptün suları anlatmaktadır. Ne? Neptün aslında zararlı bir gezegendir, dolayısıyla hayal kırıklıkları anlamına gelir. Fakat bulunduğu yerleşimi ve aldığı açılarına göre olumlu etkiler yapıyorsa hayallerimizi de getirebilir. Ayrıca yine olumsuz açıları yoksa bizlere şifa veren özellikler katacaktır. Neptün turunu 165 yılda tamamlar ve ortalama bir burçta 14 yıl kalır. Plüton dünya üzerinde etkileri çok olan bir jenerasyon gezegenidir. Dolayısıyla zorlayıcı ve kişilerin yapılanmasını sağlayan bir gezegendir. Yani kişileri önce yıkar, sonradan yapılandırır. Plüton'un haritalarda yerleştiği yerlerde sınırları aşmak vardır. Bizlere öyle şeyler yaşatır ki dönüşmek zorunda kalırız. Zodyaktaki turunu 248 yılda tamamlar, bir burçta ortalama 12 ila 32 yıl arasında kalır. Evet bu videoda gezegenlere giriş yaptık ve gerekli detayları öğrendik. Şimdi gezegenlerin yerleştiği burçları ve ev konumlarının neyi ifade ettiğini öğrenebiliriz. Sonraki eğitimler için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca önerilerinizi ve sorularınızı video sonuna ekleyerek bizlere iletebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere sevgiyle kalın.